Ali buldun mu şu piçi Sinirlerim tepemde aa. Onu bulunca bak Onu bulunca onun namına koyacağım Baba bulamadım Ama o piçi bulacağım ben merak etme Baba zaten Seni aradı, merak etme O sana geri dönecektir Ben Piçilerin hepsini tanıyorum sana geri dönecektir O piçi yatırıp gitmezsem ben nedeniğimizi baba değilim Bak Bak şu şerefsize ya arıyor lan